Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yine bir Tron sistemi sistemiyle karşınızdayım. Aşağıdaki bıraktığım linkten kayıt oluyorsunuz. Kayıt evet olurken buradaki kayıt kodunun girersiniz iyi olur. Giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa gelecek. Buradan isterseniz Telegram gruplarını gidebilirsiniz. Buradan gidip sistemin yasal belgelerini okuyabilirsiniz. Burada da yardımcı kişiden gidip destek alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk girdiğiniz zaman size 5000 TRX ödül verecek. Buradan Deposit diyoruz. Transfer basit hesaplıyoruz. Buradan adresi kopyalıyoruz. Hangi borsaya kullanıyorsak oraya giriyoruz. Ben 10 TRX yatıracağım bu siteye. TRX çek diyoruz. Ben hemen bu adımları tamamlayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi çekim işlemini tamamladık arkadaşlar. <gülüyor> Geçmesi bir 3-5 dakika sürecektir. Buraya geldiğiniz zaman home deyip buradan e, Tam deyip burda davet ettiğiniz kişileri görebilirsiniz Buraya basarak uygulamayı indirebilirsiniz Burada da sizin by, e, linkinizin paylaşmaya yarar. bunu kopyalara arkadaşlarınıza referans olabilirsiniz Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada e, ve Faiz oranlarından bahsediyor kaç gün olduğundan bahsediyor Mesela bu günlük oran 102 döngü 7 günmüş 7 günde ne kadar kazanıyoruz hemen bakalım Hadi hemen tekrar değil gibi gördüğünüz gibi 50 Trx yatırdığımız zaman 57 Tx oluyor 5000 Tx yatırdığımız zaman 5700 Trx oluyor Burada 60 güne geldiğimiz zaman ise 5000 TRX yatırdığımız zaman 23.000 TRX oluyor 60 günde Yani mantıklı aslında da sitenin kapanma olasılığından dolayı biraz Şüpheli götürüyor. Bu yüzden bunu tavsiye etmem Bunu deneyebilirsiniz bir 100 TRX'den filan 100 TRX yatırdığınız zaman 114 TRX buna da değmez aslında Siz bilirsiniz yani yatırım yapıp yapmamak size kalmış buraya gelirseniz burada home sayfasına bastığınız zaman yine burada gidiyor. Burada yatırımcı sayısını ve katılımcı sayısını görebilirsiniz. Burada global ortaklardan bahsediyor. Şu an çekim isteğimiz tamamlandı. Buraya deposit tekrar buraya reserçe komple diyoruz. 5010 TRX oldu gördüğünüz gibi. Buraya tekrar gelip travel diyoruz. Gördüğünüz gibi ben günlük 50 TRX 0.50 TRX çekebiliyorum. Hemen buraya geliyorum. Yatır diyorum. Perix adresini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya Ne kadar Çekeceğimi yazıyorum sıfır nokta. From diyorum. Gördüğünüz gibi çekme işlemim tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada research, e, Security var bu çekmişte bunu onaylamak için şifre koyabilirsiniz isterseniz buradan şifrenizi değiştirebilirsiniz buradan da promosyon hesabındaki parayı basit hesaba geçirebilirsiniz yani mesela arkadaşınızı davet ettiniz ya oradaki trx'i normal hesaba geçirerek tekrar yatırım olarak kullanabilirsiniz. şöyle hemen bakalım gelmiş mi yatırımımız Aa, geçmemiş bir 2 dakika sürecektir Buraya bastığın zaman da zaten statten çıkıyor bunları biliyorsunuzdur Gördüğünüz gibi burada 24 arttık kazancınız gözüküyor ee, Yani gelen giden listesi falan. Gelmesini bekliyoruz zaten bir 5 dakika içinde gelecektir muhtemelen Başka göstermediğim bir kısım kalmadı herhalde Buradan Telegram adresleri var tekrardan. Buradan gelip dili seçebiliyorsunuz. Buradan da gelip tekrar bildirim sayfasını okuyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yılbaşı şey almış içinde. Gördüğünüz gibi burada yardım ve destekleri var. Şu an geldi herhalde. Gördüğünüz gibi 0.5 çekim işleminiz tamamlandı. Buradan gelip de son duyuruları okuyabilirsiniz. 5 TRX'ten 30.000 TRX'e yatırıma her gün %5 çekin. İşte burada yatırım oranlarından bahsediyor. 1000, 1000 TRX'den 1 milyon TRX'e kadar her gün %9 çekim diyor. İzlediğiniz için sağ olun.